Bugün 15 Kasım 2021 Pazartesi ay günündeyiz koç burcundaki ay güne cesaretli ve girişken enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay Satürn’le uyumlu oğlak burcundaki Venüs'te de dik açı yapacak sabah saatlerinde kişisel arzu ve hedeflerimiz öne çıkarken karşımızdaki kişilerin beklentilerini göz ardı edebiliriz bedensel olarak ay koç burcunda ilerlerken çabuk sinirlenebilir ve ani tepkiler gösterebiliriz bugün akrep burcundaki güneşle kova burcundaki jüpiter arasındaki dik açı kesinleşiyor duygusal beklentilerimizi abartabilir dengede kalmada zorlanabiliriz bencil ve inatçı tavırlar zararlı olacağından daha objektif ve mantıklı davranmaya çalışalım akşam ve gece saatlerinde Koç burcundaki ay akrep burcundaki Merkür ve Mars da gergin görünümde olacak duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz stres ve huzursuzluk hissedebileceğimizden iletişim sorunları ve memnuniyetsizlikler de artabilir Gece saatlerinde daha dürtüsel ve sabırsız olabileceğinizden ilişkilerde agresyon olabilir stres kökenli baş ve migren eklem kas ağrıları gözlenebilir İnatçı ve sabit fikirlerden uzak durup daha esnek ve anlayışlı olmaya özen gösterelim siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun